Tekrar hoş geldiniz. Şimdi birkaç tane daha değişim hızı sorusu çözelim. İlk çözdüğüm sorudaki geometri analizden daha zordu. Şimdi bu soruda diyelim ki göle bir taş atıyoruz ve bu daire şeklinde yayılan bir dalga oluşturuyor. Dalga'nın yayıldığını varsayıyoruz aslında. Birden fazla dalga var tabi de biz bir tanesine odaklanacağız. Evet dalgamız yayılıyor. Bunu çizelim şimdi. Taşı buraya atıyorum ve dalga da burada. Aslında tam bir çember olur. Ben de yaklaşık olarak bir çember çizmeye çalıştım. Kendi çapımda. Neyse şimdi R diyelim. R dalganın başlangıç noktasına uzaklığı ve de yarı çap. Diyelim ki dalga saniyede 2 metre hızla yayılıyor. Yani R'nin t'ye göre değişim hızı saniyede 2 metre. Dalganın alanının hangi hızla arttığını bulmak istiyorum. Örneğin, dalga merkezden 3 metre uzaklıktayken. Yani, yarıçap 3 metre olduğunda. Peki, şimdi dairenin alanı ile dalganın uzaklığı arasında bildiğimiz bir bağıntı var mı? Tabii ki var. Alan eşittir pi re kare. Alanın zamana göre değişim hızını bulmak istiyoruz. Peki, zincir kuralına göre ne yapabiliriz? Zincir kuralına göre, a'nın t'ye göre değişim hızı eşittir A'nın r'ye göre değişimizi çarpı r'nin t'ye göre değişimizi. Şu kısmı zaten biliyoruz öyle değil mi? R'nin zamana göre değişimizini biliyoruz burada. O zaman A'nın zamana göre değişimizini bulmak için yalnızca A'nın r'ye göre değişimizini bulmamız yeterli. Bu da türev. R'ye göre türev. A eşittir pi r kare denkleminde iki tarafın r'ye göre türevini alacağız d, a, d, r eşittir. Bu tarafın r'ye göre türevi nedir? Gayet kolay. 2 çarpı pi r üzeri 1. Alanın türevi son derece ilginç bir formül, öyle değil mi? Bu aynı zamanda çemberin çevre formülü. Yani dairenin alanının r'ye göre türevi, çemberin çevresine eşit. Evet, ilginç değil mi? Şimdi daha da ilginç olanı ise, alanın ters türevinin kürenin hacmiyle karşılaştırılması. Wikipedia'dan bakabilirsiniz veya kürenin yüzey alanı ile karşılaştırabilirsiniz. Türevler, integralleri alarak ilginç böyle bağlantılar da yakalayabilirsiniz. Neyse yine sorudan çok uzaklaştım. Sorumuza dönelim. a'nın r'ye göre değişim hızını bulduk. Şimdi orijinal denklemimize dönersek, a'nın t'ye göre değişim hızının, a'nın r'ye göre değişim hızına eşit olduğunu biliyoruz. Bu burada, öyle değil mi? a'nın r'ye göre değişim hızı eşittir. 2 pi r çarpı r'nin t'ye göre değişim r'nin t'ye göre değişim hızı da şurada saniyede 2 metre. Yani 2 pi r çarpı 2. Bu arada kafanız karışmasın diye birimleri yazmıyorum. a'nın t'ye göre değişim hızı eşittir. Ne dedik? 2 pi r çarpı 2. Peki soru bitti mi? Hayır. Çünkü r değerini yerine koymadık. r neydi? R'nin 3 metre olduğunu biliyoruz. Buna göre, dA dt eşittir 2 çarpı pi çarpı 3 çarpı 2. Bu kaç eder? 2 kere 3, 6. 6 çarpı 2 eşittir 12. Yani saniyede 12 pi metre kare. Alanın metre kare olarak zamana göre değişim hızıymış. Birimleri çarpsaydık da yine aynı şeyi elde ederdik. Neyse bir sonraki videoda biraz daha zor bir soruyu çözeceğim. Böylece değişim hızının sadece geometrik şekillerle ilgili olmadığını göreceksiniz. İki değer arasında bir bağıntı bulduğunuz her durumda değişim hızını kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.